Geçmek istiyordum, gitme diyordun Beni karanlığa itme diyordun Eşkıya kalbime diyordun. Herkesten farkındım, sen bilmiyordun Sen beni üzüyor, incitiyordun Ben sana kırgındım, sen bilmiyordun Kalbimi kırıyor, acıtıyordun Ben sana dargındım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 seni sürüm sürüm süründürürdüm Ben senin korkundum Sen bilmiyordun Sen bana günahtın Sen bana yasak Helali da düştüğüm tuzak Ben sana tutkundum Ben sana tutsak Ben sana sürgündüm Sen bilmiyordun Bir yavuz hırsızdın